Videoyu geçmeden önce arkadaşlar size birazdan göstereceğim komutu aldığım botun sahibi olan Umut'u göstermek istiyorum. Ayrı yeteren arkadaşlar bu e, kanal 500 e abone olduğunda şunu da diyeyim kesinlikle bir abone kasma reklam gibi bir amacımız yoktur arkadaşlar. E, bu kanal 500 e abone olduğunda arkadaşlar sizlere Umut'un botunu yani arkadaşlar... E, Umert Edge botunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani altyapısını da vereceğim, botu da sizlere göstereceğim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün arkadaşlar sizlere efsane mi efsane öyle bir şey göstereceğim yani. Butonun özelliği geldi Discord'da arkadaşlar. Zaten şu anda ekranda yaptığım e, örneği görüyorsunuz. E, yani biz de bu videoda şu anki örneği yapacağız arkadaşlar. E, şimdi önce hemen size özellikleri açıklayayım. Bu da if iç e, konten e, start işte buraya e, arkadaşlar komutun adını yazacaksınız. Yani ne yazsın e, butonları eklesin. E, burada e, bir de ile yazın arkadaşlar. Set style bu e, renki bu üstünde ne yazacağı bu da zaten ID ID'si. E, bir de bu ID değiştirdiğinizde mesela bak bu birinci. Bu da da ID'yi değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi mesela hemen bir e, değişti dedim ee, renkleri de nereden alacağımız hemen size de göstereyim discord.com/slash/devlapi'ye giriyoruz arkadaşlar buradan döküm giriyoruz ve buradan message components'a giriyoruz arkadaşlar burada da zaten görüyoruz arkadaşlar renkleri hemen şöyle mesela hepsini bir e, şöyle yapacağım ben sırayla gideceğim arkadaşlar hemen node nokta diyorum abi. Hemen arkadaşlar söz seçenekler diyorum tekrardan ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, butonlarımız oldu arkadaşlar yani gördüğünüz gibi böyle bir şey mesaj destek sorusunu tıklayalım Buradan gördüğünüz gibi mesajı etitledi. E, Tabii böyle bir hata vermeyecektir. Sıkıntı yok arkadaşlar. E, siteye tıklayalım mesela. Gördüğünüz gibi buradan da site linkini verdi. Mesela oyun veri tıklayalım abi. Buradan da oyun linkini gösterdi vesaire vesaire. Şimdi buradan mesela diyorum siz başka bir şey göstermesini istiyorsunuz. Buradan nasıl ayarlayacaksınız? Mesela e, ne olsun? Function 1 olsun değil mi? Hangisiymiş davet et. Hemen ben şunu e, arkadaşlar. Mesela ne yapalım biz buraya? E, kanal linki yapalım bir kanal linki olsun mesela buraya da arkadaşlar aynı şekilde HTTPS e, kendi kanal linkimi yazayım arkadaşlar e, mesela gördüğünüz gibi şimdi hemen buraya ctdls yaptım hemen evet, abi şöyle nokta noksa yazdım arkadaşlar e, hemen tekrardan nokta seçenekler dedim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, oldu mesela siz abi şöyle emlakli mi yapmak istiyorsunuz hemen şöyle göstereyim ee, böyle mesela embedli mi yapmak istiyorsunuz davet linki falan yazsın hemen yapalım arkadaşlar ee, buraya abi hemen şöyle kareli parantezi aç kapa buraya mesela hemen ne yazsın kanal linkimi yazsın tamam buraya da hemen şöyle bir tane e, parantezi açıyorum süslü süslü parantezi açıyorum e, hemen sonra de s yapıyorum abi node nokta yazıyorum arkadaşlar eee hemen ee, nokta seçenekler diyorum tekrardan kanal linkine giriyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, kanal linkim oldu yani. Ee, kanal linkimiz de burada çıktı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani bu video böyleydi. Şimdi hemen size e, nasıl kodu alabileceğinizi ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Açıklamada verdiğim Discord sunuşuna geliyorsunuz arkadaşlar. Ardından buradan emoji tıklıyorsunuz. E, rolünüzü alıyorsunuz. Abone rolüne salınır kanalına geliyorsunuz. Buradan e, iyice uçuyorsunuz. Ardından abone rolü almak kalanına şu şekilde arkadaşlar. Tarih saat gözükecek şekilde ve abone oldu Kolumuzda şöyle gözükecek şekilde Screenshot atıyorsunuz arkadaşlar Ardından git gelirlerse Rölünüzü veriyor ve buradaki altyapılar Sonrasında geliyorsunuz arkadaşlar Ardından e, buradaki tepkiye Tıklayarak yeni rol alıyorsunuz ve beni burada arkadaşlar şu şekilde chat'e ekliyorsunuz arkadaşlar etiketliyorsunuz. Ve ben de size kontrol ediyorum, rolünüzü veriyorum ve buradaki yapılara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.